merhaba bugün Türk Yıldızları ile bir uçuşa katılacağız tabii ki sanal olarak katılacağız elimizde VR gözlüğümüz var ben ekibin 4 numarasını uçuran çift kişilik uçağın arka kokpitinde sizin için oturacağım nasıl uçuyorlar kimler uçuyor bugünkü videomuzda bunları tanıyacağız şimdi 4 numaralı uçağın arka kokpitine oturuyorum ve uçuşumuz başlıyor Evet şu an taktım, hazırım. Gayet net. net. Hazırız. Fakat sabit. İkazla yaklaşma, yerler serbest. Ben ara ara konuşup sizin konuşmanızı bölebilirim. Anos çekiyorum bir taraftan. Şimdi... Kalkışımızı yaptık, sağ çekişle birlikte önümüzde üç Türk Yıldızların uçağı var, üçlü kol halinde. Biz de onların arkalarından dört numara olarak yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Onların altındayız, görüyorsunuz. Wing tiplerinden ufak ufak e, böyle bir beyaz izler çıkıyor. Altlarına doğru geliyoruz. Yıldızlar, yıldız çek. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Yeni. Sanki gerçek bir Türk yıldızları uçuşunda gibiyiz. Ekip bir yandan aralarında konuşup devamlı koordinasyonu sağlıyorlar. Diğer numarada geldi. Biz de böyle oturduk. Direk ikisi. Mükemmel bir bakış açımız var. Solumda iki uçak, sağımda iki uçak. Ortada birer uçak. Bunu görüyoruz. Sandor 8. Burun kaldırıyoruz. Sol yatışıya başlıyorum şimdi. Duman out. Alt pazı için sağ ve planımız. Yatış çekiş Tamam şimdi. Niçim alıyorum şimdi. Dönüşümü takip sağdan yola başlıyoruz. Şimdi. Roket şimdi beş altı ok şimdi sol kol tamam sağ kol tamam yedi kol tamam uçak şimdi Sağ kol tamam. Sol kol tamam. Center 3. Akrep şimdi. 3. 2. 2. Center 2. Gerçek uçuşta da uçaklar o kadar birbirlerine yakın ki, birkaç metrelik bir mesafe var gerçekten uçaklar arasında. Türk Yıldızları gönüllülük esasına göre pilotlarını seçiyor. Her gelen pilot özel eğitimden geçiriliyor. Ve bazen öğretmen pilotlar tercih ediyor. Belirli bir uçuş saati uçulması, o tecrübe sonrasında Türk Yıldızları buraya doğru almış oluyor. Yatışımı alıyorum şimdi. Sağ kol yerinde. Sol kol yerinde. Kol. kol. Burun kaldırıyoruz. Sağdan çeviriyorum. Hazır. Şimdi. 3-300 Manevra out Şimdi Bunu kaldırıyoruz Sağdan yatışmaya başlıyorum Şimdi 7 Ayrıl Şimdi Kestik Duman out Sağ şalon şimdi. Yerler servisi kas. 4 kol tamam. Dumman şimdi. Burun kaldırıyoruz. Manevra şimdi yetişi tut çekişle beraber hattı karşılıyoruz bunu kaldırıyoruz, yetişi alıyorum, şimdi duman out, diamond şimdi Sağdan Yatışa Başlıyoruz Şimdi İniş Takımları Hazır Şimdi Ava frenleri hazır şimdi 28 27 26 25 24 23 22 21 Trail şimdi ada ve soldaki numaralara yaklaşıyor. Bizde Yat sabit. Center 5 yaklaşıyoruz. Perde ben. Uman şimdi. 47 lira açılım için hata yaklaşmakta Malevra şimdi Zuman terse geçiyorum şimdi İdi manevra tamam koltuğa. Koltuğu açalım. Kol Düzelcik şimdi. Düzeltme için tabii kol Çek açılıyor. Çekiş Kola katılan düz uçuşa doğru geçti 5. ve çekişe A başladı. Duman hazır. Şimdi. İdi ayrıldı. Sağdan ayrıldı. Anlaşıldı. Sağdan ayrıldı. Evet. Manevra için hazırlık. Tak. Çekiş arttırıyoruz. Çekiş arttır. Evet. Duman ayrıl şimdi. ufuk ufuk hazır Çok güzel bir uçuşa ben e, misafir oldum. F5'in arka kokpitinde normalde öğretmen pilot oturuyor ama ben gözlemci olarak oturdum. Sağolsun Türk Yıldızları'nın sanal olarak bizi ekip inanılmaz keyifli bir e, uçuşla birlikte misafir etmiş oldu. Öncelikle ben çok çok teşekkür ediyorum ve sizleri tanımak istiyorum. E, bir numara, iki numara, üç numara herkes böyle bir kendini tanıtabilir mi? Memnuniyetle, e, ismim Özgür, yıldız bir lider pozisyonunda uçuyorum. Yaşım 43, e, yaklaşık 2 senedir sanal Türk gizlerine lider olarak e, uçuşlarımıza devam ediyoruz. İki numaramız? E, adım Emir Bakkal, e, iki numarayım ben de. E, yaklaşık 3 aydır e, takımdayım. E, Emir kaç yaşındasın? 14 yaşındayım. Ne güzel vallahi genç kardeşimiz hiç profesyonel pilotlar gibi inanılmaz keyifliştin çok teşekkürler üst teşekkürler. numaramızı alalım benim ismim Can Kıbrıs'ta büyüdüm 27 yaşındayım takımda yaklaşık dört aydır uçuyorum ve takımın bütün video prodüksiyon işlerine de ben ilgileniyorum o güzel 30 Ağustos'ta yayınladığımız video içinde sana buradan çok teşekkür ediyoruz ellerine sağlık biz teşekkür ederiz. 4 ee, 4 numarayı da alalım Merhaba hocam Burak ben ee, Türk Yıldızları'na e 4 numara olarak uçuyorum Yaklaşık 4 aydır uçuşlarıma devam ediyorum 30 yaşındayım Teşekkür ederim Çok teşekkürler 5 numarayı alalım şimdi de Merhabalar hocam ben Aydeniz 5 ee, numarada sol dışta uçuyorum 18 yaşındayım Konya'dayım ee, Bir yıldan Memleketine selam olsun o zaman Tabi canım burada zaten antrenmanlarını izliyoruz biz de büyüleniyoruz Sonra geliyoruz burada bilgisayar başında sanalını canlandırmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Süper. Ee, bakalım devam ediyoruz. Teşekkürler. Sağ olun ben teşekkür ederim. 6 numara. Ee, merhaba benim ismim Erdi. Ee, 32 yaşındayım. Özel hayatımda özel güvenlik görevlisi olarak çalışıyorum. Baş vakitlerimde bu hobiyi e, yapıyoruz. 2012'den tabi Mayıs ayından sonra. Ee, galiba. Belki biraz daha ileride Haziran'a doğru. O zamandan beri Sanal Türk Yıldızları'nda e, Özgür abiyle birlikte sola lider olarak uçuyorum. Sağ dış kanat. Aynı zamanda. Diyeceklerim bu kadar. Ben çok de çok teşekkür ederim. Alalım ve 7 numarayı alalım. Hocam selamlar. 7 <gülüyor> e, numara olarak görev yapıyorum. Ben de takımda 2 yıldır bulunuyorum. E, so, ilk başta sol kanat sonra e, takip ondan sonra da 7 numara pozisyonuna geçtim e, sağ taraftan nefret ediyorum İstanbul'da oturuyorum 19 yaşındayım teşekkürler sağ kanatlama sevmiyorum çok teşekkür ederiz sağ olasın, sağ olasın. E, ekip sizlere ben çok teşekkür ediyorum e, beni koluk ettiniz samal olsa da çok keyifli bir uçuş oldu umarım izleyicilerimize bunları yansıtabilmişizdir e, belli olmaz bir gün belki yine beraber uçarız çok teşekkürler. Memnuniyetle. Ayağınıza sağlık. Biz teşekkür için ederiz. Sizlere nasıl ulaşacaklar? Meraklı arkadaşlarımız neler yapmalılar? Kısaca Özgür Bey'den de bir şeyler alalım kapatalım uçuşumuzu. Evet. Öncelikle e, tekrar katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Sanal Türkiye Zeran'a, herkese e, bu akşamda bize izleyen ee, ve katılan herkese yardımcı olan herkese teşekkür ederiz. Bizi çeşitli kanallardan ulaşabilirler. Instagram adresimiz mevcut. Ee, ayrıca YouTube ve web sayfamız üzerinden de bize katılmak için de bize ulaşmak için de bulunabilirler. Genç arkadaşlara Havacılığa, meraklı arkadaşları aramıza görmek her zaman istiyoruz. Tekrardan bu akşam bizimle beraber olduğunuz için size teşekkür ederiz. İleride, ileride tekrar bol bol etmek dileğiyle sizi tekrar. İnşallah beraber uçmak üzere. Çok çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür Teşekkürler. Görürüz. Herkese katkıları için de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Biz de sizlere çok teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar, soğum, iyi Sağ olun. Çok teşekkürler, İyi akşamlar. İyi akşamlar.